Merhabalar, bu videomuzda bahar aylarında arılarımıza nasıl petek kabarttığımızı, ayrıca arılarımızı kuluçkalık üzerine koyduğumuz ballık bölmesine nasıl taşıdığımızı göstermek istedik. Bu işlemle aynı zamanda arımıza yer açmış ve oğul vermeye meyil engellemiş oluyoruz. Bahar ayında ana arımız yeni kabarmış ham peteklere daha çok istekli ve güzel yavru atar. Hem arılarımızdan eski peteklerimizi almak için, hem de yeni petek kabartmak için bu işlemi her yıl tekrarlıyoruz. Her seferinde kuluçkalık olarak adlandırdığımız birinci bölmenin ortasındaki eski ve siyahlaşmış peteklerimizi ballık olarak kullanacağımız ikinci bölmeyi alıyoruz. Bu petekleri aldıktan sonra en başlardan birer çerçeveyi kenarda bırakarak aralara kabarmamış ham petek giriyoruz. Arılarımız bu ham petekleri kabartarak ana arının daha güzel yavru atmasını sağlamak için hazırlıyor ve biz de bu vesileyle hem peteklerimizi yenilemiş hem de koloninin daha sağlıklı gelişmesini ve büyümesini sağlamış oluyoruz. Bu işlemi bir hafta ara ile sürekli tekrarlayarak birinci bölmedeki tüm eski peteklerimizi bağlılık olarak adlandırdığımız ikinci bölmeyi alıyoruz. Bu şekilde tamamen kuluçkalık kısmında yeni kabarmış ham petekler elde ediyoruz. Daha önceki yılda kullanmış olduğumuz petekleri bal akım zamanında arılarımız bal depoladığında alarak bal sağımı yapmış oluyoruz. 3 gün önce vermiş olduğumuz ham peteği şu an kontrol ediyoruz. Gayet güzel arılarımız kabartma işlemini yapmaya başlamış ve ana arımızın yavru atması için neredeyse hazır hale getirmiş. Şu anki baktığım ikinci çerçeveyi bir önceki çerçeveden daha önce vermiştim. Arılarımız ham peteğimizi kabartmış ve ana arımız çok güzel yavru atmış. Yapmış olduğumuz çalışma ile amacımıza ulaşmışız. İzlediğiniz için teşekkürler.